2019, Antalya, Kumluca, İncircik'teyiz. Rahmi Kılınç, Klinç, evet. rekor gelişim müşterimiz. Burada bu sene ilk defa rekor gelişimi kullandılar. Evet, evet. Neler oldu Rahmi abi? Önce topraktan bahset. Toprağın gevşemesi, Şimdi, su konusu. Şimdi, yılda biz Samra kullanıyorduk. Bu sene kullandık mı? Bu sene kullanmadık. kullanmadık. Bu sene Samra'dan daha hem işçiliği bakımından, Aha. Hem de toprak daha iyi mesela şimdi, ellediğin zaman. Şöyle gösterelim mi? Bir de bunun çeşidini önce bir söyleyelim istersen. Bu çeşit al yanak. Al yanak çeşidi. Şöyle Çeşitimiz bir domatesi gösterelim. Evet. Ondan sonra da toprağa gösterelim. Şimdi... Şöyle domates çeşidi bu. görüyorsunuz işte. Toprak da burada. Toprağımız da burada, aynen. Mantar gibi. Hı hı. Birazcık... Kabarı. Suyu alması. Ve ağaca tabii ağaca da etkisi görünüyor. Şöyle göstererek Daha, gelelim. İşte görüyorsunuz. Domatesleri. Yaprak yani rengi canlı. Gerek yok. Fazla size gerek Bal yok. Peki. Yani. <gülüyor> normalde bunun tarihi ne zaman? Dikim tarihi. Dikim tarihi 10 Eylül. 10 Eylül'de diktik. Ee, mesela geçmiş yıllara göre ya da başka yerlere göre mukayese edebiliyor musunuz bu seneki mahsulü? sene mesela geçen sene ağacımızda morarma vardı, sararma vardı. Şu an. Bu sene Allah'a şükür Hiçbir Hiç şey bir... yok. Cam gibi gidiyor. Cam gibi gidiyor şey yani. Şey olarak tepeler Fizilleme. bile... Küsilleme. Tepeleri de güzel. Çok güzel. Söyle, en tepede bile tutmuş. Şöyle gösterelim, şuraya doğru da gidelim. Şöyle gel. Şuradan da gösterelim, aynı şekilde olduğu görülsün. Şurada görünüyor. Başka ne anlatabilirsin? Söyleyebileceğim şimdi sizin başka... Başka ne anlatacağız şimdi buna aslında millet bilmiyor. Bilmiyor. Yani bildiği zaman, Siz nereden duydunuz? Sabziyoruz zaten genelde. Size kim referans oldu? bir Size kim referans oldu? Kim <gülüyor> önerdi size? Bize burada bir arkadaşımız var. Biraz bu işlerin araştırmasını yapan şey, Evet. Uslu. Evet. O Daha önerdi, önce çekmiştik onu videosunda. E, o dedi ki hem dedi işçiliğinden çok tasarruf sağlıyor. rahat. Salıcan, bir günde mesela atacaksın. Maliyet konusunda, Maliyet, ekonomisi de uygun. Maliyeti de uygun. Maliyeti de Hatta uygun geliyor. Göre. Yani buradaki görüntüye göre şöyle göstererek gidelim biraz daha. En azından her nokta aynı olduğu görülsün. Çoğu yerlere bakabilirsiniz yani bu arada şu anda şöyle ağaç durumu süper yani. Ağacımız da güzel tepedeki mesela tutumlarımız şöyle gösterelim bu şekilde. Ee, rekor gelişimi tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum tabii. Gönül rahatlığıyla. Herkesin... Burada su tutma suyla ilgili, ediyorum, bu tamam. bölge genelde su sorunu olan bir yer. Su sorunu olan su, suyun bir, yer az olduğu bir yer. Su sorunu dediğimizde suyun az bulunduğu bir yer. Tabii şimdi kabuğu suyu, olunca su biraz daha iyi alıyor. Suya yani. alıyor, evet. e, dengeli bir sulama oluyor, bitkinin gelişimi güzel, verdiğiniz yani, gübre de boşa gitmemiş oluyor. Suyun alınca ağaç verimi de iyi oluyor. Verimi de iyi oluyor. Evet. E, müşteri Şefik Bey'in tavsiyesi üzerine aldınız, evet. ona evet. da buradan selam evet. söylüyoruz. <gülüyor> e, Rekor gelişimi gönül rahatlığıyla Türkiye'deki, Kumuca'daki sera üretimi evet, yapanlara... Herkes kullanabilir. Kullanabilir. Rahatlıkla kullanabilir. Yani öyle bir tavsiye etmeye de gerek yok. İnsanlar gelsin, baksın. Yer yani belli, incircikte. Öğrenerek, bu işi görerek yapmak her zaman her iyidir. zaman, Her zaman daha doğru. Tabii. Ee, biz teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz. Şöyle bakalım, buradan Türkiye'ye selamlarınızı gönderiyoruz.